Haşat.. Ne demek? Hı hı hı. Haşat.. Çatışma merkezine hoş geldiniz Her türlü çatabat.. C4 elleştirme. Adamın ağzına bomba sokup.. Patlatma.. Adamın koltuğunun altına bomba koyup.. Patlatma.. Her türlü.. Öldürme hizmetleri bulunmaktadır.. Hı hı hı. La sen ne mi kullanıyorsun la? Sorun da bu zaten, bir şey kullanmıyorum oğlum. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı <gülüyor> Eyvallah, an işleme memnun oldum haşat. ben memnun oldum, ilk o. E, ee, Haşat Senin babanı ne zaman indirmeye geçeceğiz? Bugün Bugün mü? Haşat, benim sana sormak istediğim bir şey var. Sorla Sen bu babanı Niye öldürmek istiyorsun? Orası da benimle kalsın kardeş İyi tamam, sen bilirsin Eee, planda Şöyle bir değişiklik yapacağız. Üç kişinin işi çıktı. Pardon. iki kişinin işi çıktı. Onların yerine ben çıkacağım. Şimdi gideyim. Allah benim için hiç fark etmez. O zaman giderim. Seni bekliyorum ha. Gelirsin. Şimdi sana planı anlatıyorum. Beni iyi dinle şimdi bir taraftan sen giriş yapacın bir taraftan ben önden sen girip adamları öldürüyorsun tamam mı? tamam önün bir yan tarafından da ben girip o adamları öldürürüm. tamam anladım yani ilk iki adam senin yer iki alan benim. Anlaşıldı. Sıra sende Yok ya Sen, sen yap Cık, Olmaz Sıra sende İyi hadi kırmayım seni Anlaşma yaptığımız gibi Gerek kalanı bende Eyvallah. O zaman ben gidiyorum. Hı <Gülüyor> Lan sen benim tatlıdın bilmiyorsun ya. E. Hı hı hı. Hadi görüşürüz İlko. Kendine iyi bak. Eyvallah Haşu. Evet. Kaldık seni. Baş başa. Oğlum yapma. Ben senin babanım. Sen benim babam falan değilsin lan. Unuttun mu lan bana çocukken neler yaşattığını? Hı? Çocukken bana ne hacalar çektirdiğini hatırladın mı? Annemi Senin yüzünden kaybettiğimizi Unuttun mu? Oğlum yapma. Anlaşabiliriz. Ne kadar para istersen Ne istersen Eee arsa Ha? Gerçekten vereceğim mi? eceğim Neiyor senin yanını Selamünaleyküm Aleykümselam aleyküm Selam bir kere tanıyor mı ee Tony Ramo abi güzel şimdi suçu ilk kere'nin üzerine atacağız ilk kere hapse tık tıktıracağız sonra haşatla İlker... ...illa bir gün karşıma çıkacak. O zaman onlarla hesaplaşacağız. Benim kardeşimi öldürdüler. Onların... ...kanı yerde kalmayacak. Ben... ...zurfitsim. İntikamımı alırım. Şimdi... ...bu... Bir keren evine gelip silahını alman gerekir. Ondan sonra bunu bir şekilde buraya çekeceğiz ve suçu onun üzerine yıkayacağız Hı hı hı hı hı hı hı hı hı hı hı hı hı Hı <gülüyor> hı. <gülüyor> ne oluyor lan telefon çalıyor. Alo. Alo abi. Alo abi yardımına ihtiyacım vardır. Ne oldu lan? Alo abi, beni bir eş etti abi buji kafamaz sıcakmış. He. Gel diyorum ki şu adamı birlikte öldürelim Tamam. Mekana geliyorum ben. Tamam abi bekliyorum. He, sonunda geldim. Elime silah aldım da. Ne olur ne olmaz. Ben? Dönmüş bu. Ulan yoksa beni tuzam mı çekti? Yaşım. Oh. Mınkim bayıttı lan beni. Ulan. Uf. Gitip bulayım şunu. aslan silahını at at at. Polis polis polis. Antan tamam. tamam. Atıyorum atıyorum. Amirim. Amirim. Ne valla. Amirim. Suçlu yakaladık. Geri zekalı. O zaman tutup deyip getirsene. He. Doğru diyorsunuz amirim. Şşş. Eee, Mehmet Komiserim Ben tutuklamak için Eşayı getirmedim, siz tutuklasanız efendim. Tamam, ben tutuklarım Lan nasıl polissin ya Allah Allah Lan. Neyse Seni Tostçu Remzakay öldürmekten tutukluyorum La uyuma Uyma Ne oldu? Ziyaretçim var. Kim geldi la? Paşat Kepniksiz. Kapıyı açın gel. Tamam. Aç kapıyı. Hoş geldin Paşat. Hoş bulduk. Tuzak kim yapmış öğrenebildin mi? Evet öğrendim. Kimmiş? Benim amcam. Vaktı sıra abisinin intikamını almaya çalışıyor Peki ne yapacağız? Seni buradan kaçıracağız Yok lan Niye kaçayım oğlum? Zaten bir sürü sürü şişledik Onca zatınçelik Da onun için değil Sen yokken Cavit kardeşini kaçırdılar Ne? Kim kaçırdı? Amcam sen gidip kurtarsan olmaz mı? Oğlum Onları öldürebilmek için iki kişi lazım Bir İki kişi lazım olduğu için Seni kaçırmam lazım Merak etme Hapishanede benim tanıdıklar var Onlara 3-5 sakal attın mı Seni hapishaneden kaçırırlar Sonra gider teslim olursun Cezanı çekersin İyi tamam O zaman yarın seni abi kasiyorcan. Onun ismi de Ahmet. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ne bakayım lan? Bakmıyorum abi. Bakıyorsun işte. Bakıyor lan. Ne bakıyor? hey dur. Gel buraya gel. Ne kavga çıkartıyorsun lan? Birazdan Yüzey Ramir Gelecekse ne olacak Şu odaya git Yok şu odaya şu odaya git bekle Tamam Arkadaş bu nedir ya Neyse Planım tıkır tıkır işliyor Şimdi Yüzey Ramir gelecek Ve ben de hapisten kaçacağım Güzel güzel